Merhaba, ben Alonso Martinez. Pixar animasyon stüdyolarında karakter modelleme bölümündeyim. Bu da demek oluyor ki, animasyoncularımızın hareket ettirdiği görsel karakterleri ben hazırlıyorum. Eğer ben işimi düzgün yaparsam, hem izleyiciler karakterlerin gerçekçi göründüğünü düşünürler, hem de onları birer arkadaş gibi görmeye başlarlar. Şu an Pixar Sanat Galerisi'ndeyiz. Bu mekan filmlerimizin harika görünmesi için harcanan çabaları takdir etmek için tasarlandı. Pixar'daki tüm departmanların hikaye anlatımını destekleyecek şekilde çalışması bizim için gerçekten çok önemli. Karakter departmanı olarak biz de karakterlerimizi tasarlarken hikayelerini onlara verdiğimiz şekillerle anlatırız. Benim en sevdiğim örneklerden biri Yukarı Bak filminden. Filmdeki Carl karakteri kutu gibi şekillendirilmişti. Çünkü hayatında geçirdiği zor zamanlardan kalma olan tüm o duygularla kendini bir kavuşturuyor. Kapana kıstırılmış gibi hissediyordu. Russell ise yumurta şeklindeydi. Bunların ikisi de karakterlerin kişiliklerini anlatan sembollerdir. Bunlar gibi mükemmel karakterler yaratabilmek için sanatçıların bahsettiğimiz bu şekilleri yapabilmesini mümkün kılacak araçlara ihtiyacımız var. Aynı zamanda onların bilgisayarda tüm bu verileri kolaylıkla işleyebilmelerini de sağlamalıyız. İşte bu bölümün konusu da tam olarak bu. Çevre modelleme bölümünde çim yapraklarını yaratmak için parabollerden nasıl yararlandığımızı öğrenmiştik. Karakterlerin etkileyiciliğini göstermek için maalesef sadece paraboller yeterli olmuyor. Mesela burada Jerry'nin Oyunu filmindeki Jerry'nin elini gösteren bir heykel görüyorsunuz. Bunun gibi karmaşık yüzeyleri yaratmak için alt bölme işlemi devreye giriyor. Önceki videoda da gördüğümüz üzere alt bölme oldukça etkileyici. Bu bölümün ilk yarısında alt bölme kullanarak karmaşık şekiller yaratabilme konusuna daha yakından bakacağız. İkinci kısımda ise alt bölmenin matematiksel boyutunu derinlemesine öğreneceğiz. Pixar'da yararlandığımız matematik işlemlerinin çoğu yüzlerce hatta binlerce yıldır kullanılıyor. Fakat alt bölme biraz farklı. Bu konu sadece 40 yıl önce keşfedildi ve matematik araştırmalarında halen güncel olan bir alan. Karakterimizi üç boyutlu alanda yaratıyoruz ama şimdilik eğrileri iki boyutlu olarak ele alacağım size anlatmak için. Dört noktalı bir çokgenle başlıyoruz ve bölme işlemini yapıp orta noktalarını ekleyerek şekle daha fazla nokta ilave etmiş oluyoruz. Bu şekli daha düzgün hale getirmek için her bir noktayı sağ komşusu olan kenarın ortasına taşıyabilirim. Buna ortalama işlemi diyoruz. Tekrar tekrar bölme ve ortalama yaparak oldukça düzgün eğrilerden oluşan bir şekil elde edebiliyoruz. Şimdi Pixar'da çalışan sanatçılardan biri olduğunuzu ve şuna benzer bir şekil yaratmanız istendiğini hayal edelim. Hadi gelin sıradaki alıştırmayla ne kadar başarılı olacağınızı görelim.